Evet. Evlerimizdeki e, skor challenge bitti arkadaşlar. Onun 7. bölümünde de Şimdi bugün normal oynayacağız. Bugün de bir kendimde performans testi yapacağım. Yani birkaç tane maç yaptım bundan önce. E, onların bazılarında kazandım. Hatta bir tanesinde birinci olmuştum. Ama sonra yine kazandım Bu oyundaki ilk birinciliğim oldu arkadaşlar Bu videoyu çekmeden önce Yine bir alıştırma yapmıştım Birinci olmuştum Başlıyor şimdi Evet DSV bu. Şu sekmeleri aşağı indireceğim bekleyin Tamam. Ee, şu kadar arttık. Bu sefer daha fazla oldu. 2301 TP. Toplam e, 6000 Ay pardon, 2699 TP istiyor. Şuraya girelim hemen. E, şuradan şöyle basit eğlenceye de girelim. Size şimdi oyunun taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Ondan ben dikkatli izlemenizi istiyorum. Giriş açmadan da yani bu şekilde oynayabilirsiniz. Göstereceğim. Cobblestone. Kaleden başlıyoruz ilk önce. No Andrew's rush. Açtım keşf Hadi aç artık, aç, hadi. Amma şey yaptı ya. Daha herkes yeni başlamış şimdi. Haritaya bakarak ilerliyorum. İlerliyorum. Ee, üstte bir tane kırmızı gördüğünüz zaman o düşman demek zaten. Hadi ben onun üstüne atlayacaktım ama neyse. Ee, şu anda görevimiz düşmanları öldürmek. Evet arkada bir tane var mesela. Şu anda ben onu gördüm ama onu başka birisi öldürdü. Başka birisi öldürdü Champ yazıyor çünkü. <gülüyor> atçiyle ya, oynamasan da atçiyle oyna. Hepsi yalan bunların hepsi hiçbiri gerçek değil. Şu oyunun, şu oyunun hilesini ben şu haberi bir dünyayı yayayım da bu oyunu kimse oynamasın? Ciddiyim ya. Bir dakika bir dakika bir işte Değiştir hadi hadi ama şey yaptın hadi. Geç şuradan geç geç geç geç geç. Geç geç geç. İkisiyle bir dönüş alam gir. İkpanış senin. Ne yapayım? Birini öldürdüğünde bir kişi daha geliyor. Bana ne ya? Saçma sapan şey. Fark etmiyor adam herhalde. Masus yapıyor. 36 puanız ee, dördüncü şu anda onun arasında Oha Azamın ilerliyor yani Bulamıyorum ki kimseyi Haritaya bakıyorum ne, ne ne ne ne Açıp açıp oynuyor Ben ne yapayım Bana ne ya yok ki kimse yok ki kimse yok ki kimse yok ki gözükmüyordu ama kırmızı gözükmüyordu Ölöme. yaşama artık yeter geber yaşama ya yaşamayın artık ya. batıracağım mahvedeceğim, mahvedeceğim bu oyunu artık ne? Hadi canlan Bana ne ya? Bana ne ya? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Kes sesini. Kapatayın. Bana ne? <gülüyor> <gülüyor> ya hep hile. Hep hile. Boş ver. Hile. Açıyorlar hileyi. Oyuncusunuz ya siz. Oyuncusunuz ya. Al al al al al al al al al al, al, al, al. Aldın, dedim, Çok fena ben tutamıyorum. Sinir krizi geçeceğim şimdi. Az kaldı. Patlayacağım, yani burada patlayacağım Nasıl buranıyorsun ya? Adama en yakın mesafeden buranıyorsun ya. Kafayı yiyeceğim artık. Adam yok şu anda. Bakıyorum artık. adam yok, adam yok, yok. Kırmızı yok, kırmızı işaret yok. Kırmızı işaret yoksa adam yok demektir. Gelsin şu şunları. Ne, ne, ne? Tamam, tamam, tamam, tamam. Ne? <gülüyor> ya. sözölme evet, <Gülüyor> geleni sıkacağım artık arkadaşım olsun bile arkadaşım olsa bile O derece sinirliyim ya Nasıl bir hiro bu ya nasıl bir hiro Ne tabi Öldürdün öldürdün Öldürdün kesin kesin Dediğim yok bir şey öldürürsün öldürsün Bana niye adamı öldürdüğünü gösteriyorsun şimdi Tabi tabi tabi tabi Tabi tabi Öl, öl, öl, öl, öl. Nice shot. Ne adama bin kere atış ettim zaten Ne yapayım daha Bakıyorum haritaya adam Yeni krizi geçirdim ya. 100 puan olduk daha artamıyoruz. Tabii ki bu da hile. Ne nerede nerede burayı? Yürü git ya Artık hiç konuşmayacağım. Konuşmaya olaya herhalde. Öl, öl, öl, öl, öl, öl, öl, öl, öl, öl, öl, Açık severiyorum pompalı istemiyorum pompalı kullanmıyorum diye oynayla aynı, aynı silahları veriyor. Ne nerede nerede hani hani oynatma eti oynatma Öl, öl, öl sakın sakın sakın yaşama sakın Sakın Sakın, sakın o kadar mermi sıktım üst üste Öl artık Zahmet ya Zahmet olacak, gerçekten ya Pusacağım yani Pusacağım, pusacağım artık Al tabi tabi Tabi tabi Tabi tabi tabi tabi Tabi Tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, öldürdü, öldürdü, tabi. Bayağı eklem almışo şimdi. Güzel, <Gülüyor> güzel <zor> oluyor zaten, güzel. <Gülüyor> Hadi hadi hadi hadi hadi hadi artık hadi hadi hadi hadi doğa hadi Bekletiyor bir de ya Adam gelene kadar bekletiyor ya Siyiricinin önde gideni boğulun siyiricinin önde gideni Tabi tabi tabi tabi Evet 247 puanla bitiriyoruz burda Bence iyiydi Normalde 60-70 puan alıyordum çünkü Hani normal oyunlarda Bunu söyleyebilirim Evet 98 TP aldık 98 iki tane üst üste Daha oynamak istemiyorum Ve videoyu bitiriyorum devam edecek Eee şu anda Görüntümü yansıtsam gerçekten inanamayacaksınız Yani kendi suratımı yansıtsam inanamayacaksınız Yansıtıyorum bakın Ne hale geldim artık Bir çiğne yüzümde Ağladım Ağladım Ağladım bakın Ne bu kadar ya Bu kadar ne ya Sinir krizi geçicem artık sinir krizi Her seferinde onlar gelecek Her seferinde onlar kazanacak Bıktım artık ya Bir harita taktiği buldum Onu da deneyeceğim Onun da içine ettirer zaten Arkadaşlar yani tercih etmiyorum Ben bu videoyu CSGO yani ne için çekiyorum Yoksa çekmem Sırf Siz siz CSGO istiyorsunuz diye Ben sizin hatırınıza çekiyorum Ama yani maalesef çekmekte zorunda kalıyorum çekmemek gibi bir şey yapamam çünkü herkese bir csbo istiyor youtube'dan besliyor. istiyor faysdan birkaç takipçiyem istiyor evet bugün de böyle bitiriyoruz bundan sonra bir tane daha video gelecek ve